Selamlar arkadaşlar. Finroll'da hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrardan bir Conan Exile rehberi ile karşınızdayım. Öncelikle arkadaşlar lütfen bu videoların ve içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın ki bizler de sevinerek sizlere daha fazla içerik üretebilelim. Evet, Şimdi arkadaşlar bugün sizlere nasıl hayvanları evcilleştireceğimizi anlatacağım. Şu şekilde size haritayı açmak istiyorum. Bu haritalarda arkadaşlar, Conan Exile'ın haritasında hayvanların belli bölgelerde belli yoğunluklarla çıktıkları aralıklar var. Bunları ancak kendiniz gezip ve keşfederek bulabilirsiniz. Hayvanların yanında genellikle yavruları bulunabiliyor. Yani illa ki gezerseniz birkaç tane bulursunuz. İşte aslan, aslan yavrusu, geyik, geyik yavrusu gibi. Bunları yanlarına gidip E'ye basarak alıyorsunuz. Hatta size için şu şekilde göstermek istiyorum. Benim üzerimde şu anda aldığım birkaç tane hayvan yavrusu var. Ee, tiger, jaguar, panter, e, wolf ve bir olarak abiler. Böyle birkaç tane yavru kaçırdık annelerinin yanında. Şimdi... Sade de gelecek olursak. Bu yavruları aldıktan sonrasında böyle bir yerinizin olması lazım. Yani Animal Pen diye bir yeriniz. Buraya geliyorsunuz. içini açıyorsunuz. Hayvanlarınızı buraya bırakıyorsunuz. Ki en fazla 5 tane koyabiliyorsunuz. Tabi siz birden fazla Animal Pen yaparsanız daha da fazla koyabilirsiniz. Bunları koyduktan sonrasında da bunların beslendikleri yerlere aynen bu şekilde Hemen şeyleri koymanız gerekiyor. Beslendikleri malzemeleri koymanız gerekiyor. Mesela ayı burada bir tek balla besleniyor. Diğerleri etle besleniyor. Gördüğünüz üzere bunları koymamla beraber 5'i de evcilleşmeye başladı arkadaşlar. Her hayvanın kendine özgü bir evcilleşme saati var. Bunları hani aralarda girip kontrol etmeniz gerekiyor evcilleştiğini anlamak için siz arkadaşlar şöyle bir durum mevcut. Bunlar evcilleştiklerinde buradaki yerden kayboluyorlar ve gidiyorlar. Bunlar tabii kaybolup gittikten sonrasında buraya evcille yani şey burada yavru halleri var. Bu yavru halleri yetişkin haline dönüşüyor ve siz de bunu gördüğünüzde artık evcilleştiğini alıp yanınıza alabiliyorsunuz. Tamamıyla bu kadar basit ve kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir sonraki içeriklerimizde de görüşmek üzere diyeyim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.